Sevgili izleyiciler İlhan Cavcav tesislerindeyiz. Hacettepe Spor Kulübü'de kurban kesimi ardından da antrenmanla birlikte yöneticiler şu anda takımı izliyorlar. Biz de birazdan Başkan Bülent Üstünna ile birlikte ilk röportajı gerçekleştireceğiz. Klaspor TV'de takipte kalın. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündar ile birlikteyiz. Klaspor TV'de de ilk röportajı şu anda kendisiyle yapma şerefine nail oldum. Öncelikle göreviniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk antrenman da hayırlı olsun. Evet, resmi olarak sezonun ilk antrenmanı. Evet. Takımımıza, oyuncularımıza, seyircilerimize, yöneticilerimize hepsine hayırlı olsun. Şimdi yeni yönetim diyoruz. Evet. Ee, yeni yönetimle birlikte... İlk önce Hacettepe Sporu neler bekliyor bunu öğrenmek istiyorum. Ardından birazcık daha yönetimle birlikte gençler birine de değineceğiz tabii ki. Tabii ki. E, tabii ilk önce yönetim olarak bütün yöneticilerin kalbinden geçen, gönlünden geçen şampiyonluk. İnşallah e, bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmaktır. Hedefimiz o. E, o konuda hem yönetim olarak hem de oyuncularımıza gerçekten güveniyoruz. Bugün zaten bir sabah kahvaltı yaptık. Ee, sezonun ilk kahvaltısı, ilk buluşması. Ee, bunda da altını çizerek değindiğimiz nokta ee, sakatlık olmadan başarılı bir sezon geçirip inşallah şampiyon olmak. Başkan vekili Savaş Bey ile de konuştuğumuzda demişti ki ilk önce iyi insan ardından iyi spor yetiştirerek Kadetap Spor Kulübünün e, meyvelerini vereceğiz demişti. Sizin de ilkeniz bu yönde tabii ki ama transferler de oldu. Takıma katılan isimler oldu. Takıma katılan isimler olduğu gibi katılacak isimler de mutlaka olacaktır. Mutlaka olacak. Oyuncu değerlendirmeniz nasıl? İnşallah e, bu bir hafta 10 gün içerisinde her şey netleşecek. Ee, gelen çocuklarımızın, arkadaşlarımızın birçoğu yine Gençler Birliği, Hacettepe kökenli. Ee, yine Hace, Gençler Birliği'ne e, şu an izlemedi olan arkadaşlarımız var. Onlardan da belki Hacettepe'ye geri dönecek. Ee, güzel bir ekip kuracağımıza inanıyorum. Tabii ki bizim önceliğimiz gerçekten e, iyi bir insan, iyi bir sporcu. Geleceğe gerçekten bizim dokunup da çıkartabildiğimiz, e, isminden söz ettirebildiğimiz... Kaliteli futbolcular üretmek. Hacettepe'nin misyonu e, yetiştirme okulu gibidir. Şimdiye kadar hep yaptığımız Türk futboluna, Gençler Birliği'ne e, faydalı arkadaşlar çıkarmak. E, i̇simleri o kadar çok arkadaşımız var ki bugün e, isimlerinden söz ettiren. Bunların da hiç değil Hacettepe olarak da bizim de bir noktamız, bir e, temasımız olduysa gurur diyoruz, mutluluk duyuyoruz. Şimdi transferler oldu dedik ama Hacettepe'den birçok oyuncu da Gençler Birliği'ne çıktılar evet, kendileri. Evet. Bu yapılan transferlerde şu anda Hacettepe'nin durumuyla ilgili mi birazcık daha Gençler Birliği düşünülerek de yapılmış transferler mi? Tabii maksadımız ne? Hacettepe'yi başarıya çıkarmak. Başarıyı çıkartırken de bu e, ekipteki arkadaşlarımızın başarısıyla çıkacak tabii. Onlar da ister istemez e, kendilerini gösterecek. Herkesin bir hedefi vardır hayatta. Ticari hayatta da öyle, futbol hayatında da böyle. Futbol hayatındaki hedefler tabii Hacettepe'yi bir e, atlama engeli olarak, bir yetiştirilme okulu olarak görüp e, daha üstlüklerde oynamak arkadaşlar. Muharrem Hoca ile ilgili de soru sormak istiyorum. Kendisi Ankara'da birçok kulüpte yer aldığını söylemişti. Bir, bir buçuk senedir de görev almamıştım. Ama Gençler Birliği'nde Hacettepe'de ilk kez bu ortamda görev yapıyorum. Sanki göreve yeni başlamış gibi de heyecanlıyım demişti. Evet. Yani sorum şu olacak. Muharrem Uğur'u, Muharrem Hoca'yı seçmedeki sebebiniz nedir? Heyecanı. Eee... Çok fazla kulüpte çalışmış, ikinci, üçüncü liglerde çalışmış. İlk onunla görüşmesi, görüşmeyi yaptığımız takdirde o gözündeki enerjiyi ışığı aldı. Gerçekten çok hissekli, çok arzalı. Bizim temamızı, bizim düşüncemize hitap edebileceğini, bizimle uzun yol yürüyebileceğini düşünerek, kendisiyle bu sözleşmeyi imzalayarak başladık. Öncelikle Muharrem Hoca'nın ekibiyle kendisine, yönetim kurulumuza, ve onunla beraber e, buradaki görmüş olduğunuz bütün arkadaşlara gerçekten çok güveniyorum. Bu sene inşallah Hacettepe olarak çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Siz şimdi yeni yönetimisiniz ama birazcık daha eskiye de değinmek istiyorum. Ee, yönetim açısından birazcık daha Gençler Birliği ağırlıklı bir yönetim vardı. Şimdi birazcık daha artık Hacettepe ağırlıklı Hacetepe bir yönetim ağırlık. söz konusu. Bakıldığı takdirde 3 sezonda ben Gençler Birliği yöneticilik yaptım. Ee, benim de evliyatım Gençler Birliği ve ee, ailem de Gençler Birliği. Ee, sağ olsun Niyaz Niyaz, Niyaz Niyazi, Niyazi Bey beraber eee Hacettepe'ye başkan önerisinde bulundu. E, sağ olsun e, kongre yaptık ve başkan olarak seçildim. Hedefimiz tabii Gençler Birliği Gençer Birliğe faydalı olabilmek. E, ama Hacettepe'yi de çok iyi noktalara çıkardık. Umarım İlk röportajı gerçekleştiriyoruz. İlk röportajı Savaş Bey'le de gerçekleştirdiğimizde son maçta da karşılaşmada şampiyon olarak röportaj yaparız i̇nşallah, demişti. Inşallah. Ben de Ankara adına umarım son röportajı da yine birlikte yaparız ve sizlerle şampiyonluk konuşmasını da yaparız temennisinde bulunmak i̇nşallah, istiyorum. İnşallah. Bizim de temennimiz o. Her şey Türk futbolu için diyorum. Ee, hayırlı uğurlu olur inşallah sezonu sezonunda. Çocuklarımız inşallah sakatlık olmadan sağlıklı bir sezon geçirirler. Ee, i̇nşallah... Başarılı bir sezon geçiririz. Güzel şeyler imza atarız. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstoyundağ ile birlikteydik. Yeni sezonu ve yönetimle birlikte değerlendirmede bulunduk. Klas Spor TV'de takipte kalın.